Bu eser, 16. yüzyıl Pers resminden beklenenlerle uyuşmayan özellikler taşıyor. İnsanlar son derece detaylı, parlak renkler ve kalabalık figürlerle dolu resimler görmeyi beklerken, burada sadece iki renkle karşılaşıyoruz. Kırmızı ve siyah. Ayrıca son derece az sayıda çizgi kullanılmış. 16. yüzyılda Pers halkının çoğu okur yazar olduğu için bunun gibi eserler üreten sanatçıların kamış kalemle uygulanan kaligrafi sanatını bilmesi gerekirdi. Daha doğrusu bu beklenirdi. Bu inanılmaz kalem sayesinde genişletilebilen ve daraltılabilen çizgiler resme hacim kazandırır. Damadın elbisesinin eteklerinde belirgin olan kaligrafik hatların Kaligrafik yazı konusunda eğitim görmemiş biri tarafından yapılmış olması mümkün değil. Bu sanatçılar, dokularda değişiklikler yaratma konusunda ustalaşmışlardı. Kısa ve keskin çizgiler, kürk şapkanın kabarık görünmesini sağlamış. Hatta süvarinin paçasındaki kırışıklıklar bile sanki elle hissedilebilecekmiş gibi bir duygu yaratıyor. Kendinden emin, ama basit çizgilerle, sanatçı, resimdeki üç figüre karakter kazandırmış. Damadın yüzündeki mutluluğu gözler önüne seren belirgin gülümseme, süvarinin belli belirsiz gülümsemesi ve atın son derece parlak ve keskin görünen bakışları. Bir taslak olabilecek bu eserin aslında tamamlanmamış olduğunu tahmin ediyorum. Açık ve hafif bir ruh halini temsil ediyor. Resimdeki insanlar ve at, sanki hepsi suyun üzerinde yüzüyorlarmış gibi bir his uyandırıyor. Evet, bu resim ona baktığınızda resmen enerji veriyor ve sizi yukarı çekiyor. Çizgilerde kesikler ya da sanatçının elinde hiç tereddüt yok. Kesinlikle kendinden emin ve ne yaptığını biliyor. İşte bunun zamandan bağımsız bir geçerliliği ve albenisi var. Narin, şık... Ve kısacası çok güzel.